Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Şimdi birçok arkadaşım e, para yatırmayı e, bilemediklerini söylüyorlar. Şimdi Türk parası, bankanızdan Türk parasını yatırmak için e, önce yatır tuşuna basıyorsunuz. Bakın yatır tuşuna bastığınız zaman yatır TR'ye yani yani e, lirasını yatırmak için yatır tl'ye basıyorsunuz. Bastıktan sonra sayfa açılıyor. Burada en önemli nokta arkadaşlar. Bakın burada miktar var. Yani bildirim yapıyorsunuz bitrotaya. Diyorsunuz ki 2000 lira yatıracağım mesela. 2000 tl'ye. Burada benzersiz referans numaranız zaten e, belli. Ondan sonra gönder tuşuna basıyorsunuz. Bu oraya bildirilmiş oluyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra burada banka detaylarını bankanıza yazıyorsunuz. Hesap ismi, soyadı, IBAN numarası, şube kodu ve en e, alt bölümene açıklama kısmı vardır bankanızda. Banka internet bankacılığıyla çalışıyorsanız Açıklama kısmına bu URN kodunu yani benzersiz e, kodu oraya e, açıklama koduna yazdıktan sonra fiyat e, şey para 5 dakikada geçiyor arkadaşlar. Yani önemli olan burada bu üst taraftaki e, deposit e, kısmına para bildirimine daha doğrusu oraya paylaşmanız lazım. Bunu buraya yapmadığınız zaman ne oluyor? E, para geç düşüyor ve Eşleştirme lazım. Yani şeyde gönderdiğiniz parayla o e, paranın eşleşmesi lazım. Dolayısıyla bu şekilde yaptığınız zaman 5 dakika içerisinde hatta e, sürmüyor bile para geçiyor arkadaşlar. Evet e, para yatırma bu şekilde. Bu video bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.